Bugün 14 Ağustos 2022 Pazar Güneş günündeyiz Balık burcundaki ay güne değişken ve hassas enerjiler veriyor öğle saatlerinden itibaren ay Neptünle birleşip boğa burcundaki Mars'la uyumlu görünümde olacak yakın çevremizdeki kişilerle güven verici ilişkiler kurabilir duygusal desteklerini alabiliriz Güçlenen yaratıcılığımız ve sezgilerimiz, duygu ve düşüncelerimizi daha rahat ifade etmemize ve ilişkilerde empati kurmamıza yardım edebilir. Yazılı ve sözel her türlü yaratıcı çalışma verimli ilerleyebilir. Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Kova Burcu'ndaki Satürn arasında devam eden karşıtlık, görev ve sorumluluk alanlarında baskı yaratırken geçmişten gelen hak edişlerle de karşılaşabiliriz. Bazı hata ve ihmallerimizle yüzleşmemiz mümkün. İçinde bulunduğumuz ortamların kural ve sınırlamaları, otorite figürlerinin kısıtlamaları zorlayıcı olabilir. Genel sağlığımızı da dikkat etmeliyiz. Ay saat 18.10'da boşluğa girecek ve 23.42'de Koç Burcuna geçene kadar boşlukta olacak. Ay boşluktayken önemli işlerle ilgilenmek çok doğru olmayabilir. Günün geri kalanını dinlenmeye ve keyif aldığımız uğraşlara ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.